Yoldan geldim ben Bu yüzden benim bu kadar Uzak yoldan geldim ben Bu yüzden benim bu kadar Her Düğün gece düşündüm Fakatlerce, niye bunca gam, keder içimde, kime yar olmuş ki sevda şehirde, bize versinler mutluluğu öylece Tuzaklardan geçtim ben Yaram, belen bu yüzden Tuzaklardan geçtim ben Yaram, dirin bu yüzden Bu saatlerce niye bunca gam keder içimde Kime yar olmuş ki sevda şehirde Bize versinler mutluluğu öylece Saatlerce niye, bunca gam keder içimde, kime yar olmuş ki sevda şehirde, bize versinler mutluluğu öylece. Bakler caniye, bunca dam keder içimde kime yar olmuş ki sevda şehirde bize lersinler mutluluk.